Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen, gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi beni yatırırsın. Odamda ocağın üstüne korsun. İçinde bir kavanozun. Kavanoz camdan olsun. Şeffaf beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığımı anlıyorsun Vazgeçtim toprak olmaktan Vazgeçtim çiçek olmaktan Senin yanında kalabilmek için Ve toz oluyorum Yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce Kavanozuma gelirsin Ve orada beraber yaşarız Külümün içinde külün Takibi savrup gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize atıldığımız şöklükte bile zerrelerimiz yan yana düşeriz. Toprağa beraber dalacağız ve bir gün yabani bir çiçek toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapından muhakkak iç çiçek açacak. Biri sen biri de ben Ben daha ölümü düşünmüyorum Ben daha bir türlük doğuracağım Hayat taşıyor içimden Kaynıyor kanım. Yaşayacağım ama Çok, pek çok Ama senle beraber Ama ölüm de korkutmuyor beni Yalnız pek sevimsiz buluyorum Bizim genazi şeklini Ben ölünceye kadar da Bu düzelim herhalde hapisten çıkmak ihtimalim var bu günlerde, İçimden bir şey belki diyorum.